Duy Beni bu bölümde Ekin maskeli oyununa bir adım daha yaklaşacak. Aziz'in ne kadar tehlikeli olduğunu anlayan Ekin, Aziz'den uzak durmaya başlayacak. Aziz daha tehlikeli planlar peşinde. Kanat, Melisa'ya Ekin'i sevdiğini söyleyecek. Melisa köşeye sıkışacak. Bir yandan Ekin, bir yandan maskeli, bir yandan kanat işleri. Edebiyat hocası Selim, okul müdürü ve okul sahibini köşeye sıkıştıracak. Katiller bu bölümde bulunabilecek mi? Leyla aslında kanat ile değil Aziz ile konuştuğunu öğrenecek. Melisa kanattan intikam almak için Aziz'i kullanacak. Daha fazlası için takipte kalın.